Berat Bey şunu sormuş İnsanın ne kadar hobisi olması gerekir? Yani gördüğüm her şeyi yapmak istiyorum ile hani bunlara yetinmem gereken kısımda nerede karar veriyoruz? Berat o kadar güzel bir soru ki yani bu benim gençlik döneminde de kendi kendime çok sorguladım ve bana da çok gelen sorulardan bir tanesi. Bir de şöyle şu formda geliyor bu soru. Hocam hangi hobiye hobiyle girersek beynimize iyi gelir? Yani bu işte ne yiyelim ki iyi olalım falan filan gibi. Şimdi bir kere hobi kelimesini kökünden yanlış anladığımızı gösteren bir soru bu. Burada da Berat çok güzel bir şekilde aslında hangi hobi derken hobiden değil de İnsanın yapabilme olasılığı bulunduğu bir takım alışkanlık dışı aktivite ya da meslek dışı aktivitelerden bahsettiğiniz zannediyorum. Çünkü hobi dediğimiz şey şöyle bir şey olabilir. Yapmayı aşkla ve şevkle sevdiğiniz, istediğiniz bir konu vardır. Mesela pul biriktirmek, mesela ne bileyim işte böcek beslemek atıyorum daha tuhaf bir şey bulamadım. Mesela evde uranyum zenginleştirmek gibi bir şey olabilir bu. Yani siz bunu... Aşkla ve şevkle yapmak istersiniz ve her fırsat bulduğunuzda dinlenmek için zihniniz, bütün arzularınız, gönlünüz sizi o tarafa yönlendirir. Mesela benim bazı hobilerim var. Bunlardan en kuvvetlisi müzik. Ben müzisyen değilim ama müzik benim hobim. Ara ara böyle depreşir, çok yoğun olmama rağmen bazen işi gücü serer, elime gitarı alır ya da işte kayıt programını açar. Orada saatler geçiririm ve nasıl geçtiğini fark etmem. Ben hayatım boyunca hiç kimseye de ben hangi hobiyle uğraşmalıyım diye sormak zorunda kalmadım. Hobi dışarıdan tavsiye ya da menüden çekerek elde edebileceğimiz bir şey değil. Yani hazır bir, bir aktiviteler sizin bunu mu yapsam, bunun mu yapsam öyle olmuyor hobi. Hobi içinizden önce gelmesi gereken, kendi öz merakınızla beslenen ve onu yapmak için çok yoğun dönemlerinizde bile ara ara kendisine takviminizde ve hayatınızda kendi kendine yer açabilen, şeye denir. Yani insanlar hobileri hobi olsun diye yapmazlar. Mecbur oldukları için o onların hobileri olur. Onu yapmazlarsa kendilerini rahatsız hissederler. Peki birçok insandan biz niye böyle soru alıyoruz? Yani onların bir çipi mi yanmış? Yani benim devamlı böyle yapmak istediğim bir şey var da o insanların bir arızası mı var da bunu istemiyorlar? Sorun şu, birçoğumuz maalesef en basit isteklerine bile zaman ayırmayı en büyük suçluluk unsuru olarak gösteren bir gelenekten geçiyoruz. Bu geleneğin kuvvetli oluşum yeri eğitim. Tabii kültürümüzde de maalesef boş boş oturma, dımbır dımbır ne yapıyorsun falan falan filan gibi işte başımıza alim mi olacaksın He, çiz çiz falan değil mi Böyle saatlerdir resim yapıyor ki derse bakmıyor falan böyle lafları çok duyuyoruz mesela bu tarz üretkenlik dışı yani insanların ekonomik üretkenliğe katkı yapmıyor gibi gördükleri faaliyetler etraftan sürekli aldığımız bu tip geri bildirimlerle ya da bilinç dışı propagandalarla bize kendimizi suçlu hissettiren aktivitelere dönüşüyor. Yani onu yapacağıma test çözeyim, onu yapacağıma iki satır daha yazayım, onu yapacağıma işte şimdi gece mesaisi yapayım gibi ya da efendim kafayı vurup yatayım, uyuyayım gibi bir şeylerin daha faydalı olacağına inandırılıyoruz. Ben size net bir şey söyleyeyim hem kendi hayatımdan hem de bu pozitif psikolojide insanların... Akış dediğimiz deneyimle işte neler kazandıklarına dair anekdotal ya da bilimsel çalışmaların sonuçlarından devşirdiğim bir özetle. Bir insan akışa geçtiği yani gerçekten öz merakını tatmin için girdiği hobilerde ilerledikçe uykusuz da kalsa, aç da kalsa bedenen çok yorulsa da mesela 48 saat uyumasa da vücudundaki pozitif nörotransmitterlerin yani ona olumlu duygular veren onaran efendim işte ona kendisini iyi hissettiren maddelerin miktarı öyle bir artıyor ki dışarıdan baktığınızda işte uykusuz rahatsız iştahsız falan gözüken bir insanın aslında fizyolojik olarak kendini çok iyi hissettiğini ve bunun toplamda ona iyi geldiğini görüyorsunuz yani bu iş boş iş değil o yüzden menüden seçerek bulabileceğimiz bir şey değil herkesin kendi hayatında iyi yaptığı Yaptığı, yapmayı sevdiği ya da yapmayı arzu ettiği bir şeyler muhakkak var. Mesela muhtemelen şu anda bu videoyu izleyen sen sevgili arkadaşım asla pul biriktirmekten zevk almayacaksın. Çünkü zaten artık öyle bir şey kalmadı muhtemelen. Var mı pul biriktiren? Yoktur bence. Pul biriktirme diye bir şey bir zamanlar bir hobiydi ve şimdi muhtemelen sana hiç hitap etmiyor. Senin öyle bir gerçek hobin var ki muhtemelen kimse adını bilmiyor şu anda. Ya da biliyorsa bile senin gibi yapmıyor. Dolayısıyla hayatında çok sevdiğin, hep yapmak istediğin ya da ara ara yaptıkça çok zevk aldığın bir şeyler vardır. Dön onlara bir bak. Senin hobin onların bir kombinasyonuyla alakalı. Ve o kombinasyonu güzel yakaladığın anda orada bir şeyler çıkartmaya başladığında, üretmeye başladığında, öğrenmeye başladığında bir süre sonra bu otomatikman senin hayatında kendisine şöyle bir yer açacak ve mucizevi bir şey olacak. Bak bu çok kişinin gözlemlediği, benim de sık sık anlattığım bir şey. Normalde işlerini yetiştiremeyen, bir şey öğrenmeye vakit bulamayan, kafam çalışmıyor diyen, dersleri kötü olan birisi doğru akış mecra'na, doğru hobiyi yakaladığında bütün diğer çevresel işlerde mucizevi bir şekilde iyi gitmeye başlıyor. Zihin açılıyor, bir şey oluyor. Burada hocam şu oluyor. Aslında an felsefesi de felsefe deyince korkmaya gerek yok veya basite indirilmeye de gerek yok. An felsefesi de bunu açıklıyor. Anda olabilme becerisi. Bu Carpe evet. diem anı ve Hayır bu değil. Bunun dışında anı yaşama yani bizim zihnimiz ya geçmişte yaşıyor ya gelecekte yaşıyor. Bu ne demek? Geçmişin vahları, keşkeleri, keşke bunu yapmasaydım da işte şunu yapıyor olsaydım şu anda bunu okumasaydım da bunu okuyor olsaydım. Bu geçmişi şu anda geçmişi Keşke bana. Evet. Geçmişi şu anda yaşıyorum. Gelecekleri ya bunu yapacağım şunu yapacağım bu sınava çalışmazsam işte burada durursam bu yaşanacak böyle olacak şu anda gelecekte yaşıyorum ama benim yaşadığım an burası şimdi hobiler anı değerlendirebildiğimiz ve anın içinde kalmayı öğrendiğimiz en önemli yerlerden biri. Mesela futbol izlediğimizi düşünün. Futbol izlerken, rakip işte yarı sahasına girdi, gole doğru gidiyor, heyecanlandınız. Şunu düşünüyor musunuz? 5 yıl sonraki kariyerim ne olacak? Hayır. Orada topa odaklanıyorsunuz. Gerçi ben futbol söylerken bunu düşünüyorum bizim komşuları düşünmüyorum. <gülüyor> ben çünkü futbol benim hobim değil yani. Ama <gülüyor> hobisi olan için konuşuyorum Tabii. hocam. Ya yani evet. Hobisi olarak takip eden kişi için. Veya siz enstrüman çalarken... Ben futbol söylerken genellikle ne olacak bu çocuklar? Biraz sonra yazık bunların kalp, <gülüyor> kalp krizi <gülüyor> <gülüyor> geçirirse falan filan ben çok kadar koşmadığım için. Işte. Siz mesela enstrüman çalarken o anda enstrümandaki notaların içinde kaybolduğunuz anda ya bir dakika gideyim de işte 5 yıl sonraki hayat planımı düzenleyeyim mi diyorsunuz? Hayır. Herkes o hobisini bulduğu yerde gerçekten anın içinde olmayı ve anı deneyimlemeyi öğreniyor. Şimdi biz bu anı deneyimlemeyi o dediğiniz hobiyi geliştiren çocuklarda gündelik hayat başarıları da artıyor. Çünkü bu anı yaşamayı öğreniyorlar. Bu bir beceri, bu bir öğrenme bir yandan. Biz çünkü bunu kaygılarla, heşkelerle çok kirlettik. Bunu tekrar öğrendiğimizde mesela sınava çalışmam gerekiyorsa bu an sınava çalışmam gerekiyor. eve kafası gelecek ya da geçmişte değil, çözemediği sorularda değil, çözeceği sorularda değil, uğraştığı sorularda. Biraz da. önce de hobisini yaptığı zaman ya ben kendimden <gülüyor> biliyorum mesela gitar çalmaya başladıktan sonra 275 tane böcek ismini Zort diye sevgili Ali ile eve kapanıp 16 saatte falan ezberlemiştik birbirimize karşı. Çünkü orada Ali de benim gitar hocamdı. Bana gitar öğretiyordu. Hem işte ilk, vay bluz çalabiliyorum falan modunda orada bir gaza geldikten sonra yorulunca entomolojiyi valla entomolojiden C ile geçtim ama yani entomoloji gerçekten C alınması orgenel olmak kadar zor bir derstir böcek bilimi. Hala Formica Rufa'yı, Grillo Talpa Grillo Talpa'yı, Mantis Religiosa'yı ve Coxinella Sempten Punctata'yı hatırlıyorum sevgili arkadaşlar. Bunlar sırasıyla dana burnu, peygamber devesi, karınca, uğur böceği. Evet bunlar hala aklımda kalmış. Ne işe yarar derseniz bak burada havamızı atıyoruz. Fena mı? <gülüyor> <gülüyor> Netince hatırladım. Yani hocam aslında genel olarak bu hobiler. Akış, şeyin çıksan evet. Mihail'in Akış kitabını Berat oku. Yani orası zaten ya o kitabı zaten 2-3 tur okuyacaksın muhtemelen ilkenin aldığında. Hobi dediğim şey o değil. Öyle bir şey değil o. O sizi zaten bir buluştunuz mu alır götürür. Öyle bir şeydir yani. Ondan sonra zaten ne olacağınız belli olmaz. Ama iyi olur. Yani hep iyi bir yere götürür. Yeter ki şu dünyadan geçerken size verilmiş işlerin yanı sıra sizin keşfettiğiniz bir şeylerle de dünyaya bir şeyler katmanın tadını yaşayınız. Ben bunu bir nebze olsun tattığımı zannediyorum. Yani bir nebzesi bile çok güzel. İnşallah daha fazlasını yaşarız. Bir şeyler katarız. Çünkü yani var olmanın, insan olmanın. Bence en havalı tarafı bu. Ben böyle bir telaşı olan bir gergedanla karşılaşmadım şimdiye kadar. Gergedanlığını yaşayarak o son derece mutlu gözüküyor. Ama dünyaya bir şey bırakayım. Hani böyle bir ekstra bir durum yapayım. Yaratıcı falan olayım böyle bir durum yok. O biz az. Hiç Gergedanların sürüyorum. da çok yani aleyhinde şey. konuşuyoruz. Bir gün dava açarlarsa çok bozulurum. Hocam aklıma bir roman geldi de olmak. Ben bununla ilgili de bir roman var evet, ya. Evet var ve Gergedan çok ve bir şey, Türk bir yazarın kitabın adını hatırlayamıyorum. Onu düşündüm bir an. Yani kitabın adıyla o psikolojik devinim çok Gergedan hoşuma Gergedan felsefesi. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Gelmedi <gülüyor> The Philosophy of Rhino. Yıllar oldu okuyordu. Hocam bana sormuşlar yorumları okumuyor muyum diye. Okuyorum. Bakıyorum yorumlara. İnternet ben... çekmiyor arkadaşlar. Bazen <gülüyor>